Kadın ilgi istiyormuş ve sevginin gösterilmesini istiyormuş. Böyle. lütfen kulaklarımızı açalım burada. Başka ne ister? Fikri olan var mı? Kadın güvenmek ister. Kadın anlaşılmak ister. Kızlar sizin. Kadın ne ister? Kızlar sevgi istiyorlar. <gülüyor> Başka? Peki siz erkeğinizden ne isteyeceksiniz ya da ne istiyorsunuz? Sadakat ister. Çok ağır bir isteğiniz var ya karşınıza çıkmaya korkuyor olabilir. Nedir mesela? Yani arkadaşımın anladığım herkese göre de ilgi ve sevginin dolayı farklı. Kesinlikle, Çünkü kesinlikle. birine yeten ilgi, anladığım kadarıyla başka birine yetmeyebilir. Öyle mi? Doğru. Başka ne ister, kütüphalan var mı? Arkadakiler? Huzur. huzur. Evet. Erkekten mi istiyorsunuz huzur? Huzur vermiyor mu? Huzur ver. <gülüyor> <gülüyor> Deniz neyse. Orada özel ilgilenmemiz lazım güç, sizinle Güç, güç Söyleşten sonra bir ölçü Güç ister, evet. güç ister Evet İşte Benim istediğim cevap şimdi herhalde Evet, bütün bunları ister Kadın Sevgi ister İlgi ister Güven, güvenilmek ister Ama baktığımız zaman Yaratılış olarak kadın Güç istiyor Yani Erkekten güç istiyor Peki bu güç nasıl bir güç? Araba. Maddi güç mü? Evet o da var Yani güzel bir Araba mı? Ya da zenginlik mi? lüks bir yaşam mı? Hayır. Güçlü bir Bunlar da elbette hiyanetli olarak var fakat kadın yanında olmasa bile güveneceği bir erkek istiyor. Yani kadın arkasında bir dağ istiyor. Tıpkı daha önce babasında hissettiği arkasında dağ olmalı. Tabii herkes aynı şeyi sevemeli ama birçok bir insan sevdiği gibi arkasında <gülüyor> da olmasını istiyor. Yaslanmak istiyor, güvenle yaslanmak istiyor ve bu gücü sonuna kadar hissetmek istiyor. Evet, bunu bir kenara koyduk, Kadın her şey istiyor ama yaratılış olarak, psikolojik olarak, bilinçaltı olarak İstediğim birinci şey Güç Peki erkek ne istiyor? Erkekler Ne istiyor? <gülüyor> İlgi, güven İlgi ve güven istiyor Sevgi istiyor Huzursuzluk çıkarın abi sen ne istiyorsun? <gülüyor> Bağlılık Evet Kadının kendisine bağlı olmasını istiyor. Erkekler ne istediğini bilmiyormuş. Buna katılıyorum. Başka? Abi ne istiyorsun? Evet. Duymadım. Susmalarını. Evet. Erkek olarak biz kadınlardan susmamanı istiyoruz. Mümkünse. <gülüyor> ama bu imkansız. Abi. Yani diğerlerini sağlamak mümkün ama hakikaten bunu sağlamak biraz çetir bir durum. Çünkü hani bu, bu konu biraz zor. Başka fikri olan var mı? Mesela bayanlar da söyleyebilir. Erkek ne istiyor? Mesela erkek kadından ne istiyor? Kızlar. Ne istiyor? çok bilmiş bir arkadaşa benceysin. <Gülüyor> ne istiyordun? Ya, yani ne, istiyordu? ne istediğini söyleyememeyiz. Yo, susun, evinde. olmuşsun. Evet, henüz çözememiş arkadaşımız. Çözememişe karışmasın isten. Daha tecrübeli bir arkadaşlardan var Ablacım ne istiyor abi? <gülüyor> <gülüyor> ne istemiyor ki? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Abi>, neler <gülüyor> istemiyor ki? <gülüyor> Abinin isteği bayağı yoğurmuş. Karnının doymasını ister diyor. Doğru. Sen Facebook'ta fazla dolaşıyorsun çünkü orada böyle klişe şeyler dolaşıyor ama doğru değil. Evet, erkek aslında istediği tek şey var. Belki şaşıracaksınız. Huzur. Rahat olmak istiyor. Evet, Karışması işliği aslında. Evet, erkek rahat etmek istiyor. Yani çok basit gibi görünse de Peki neden rahat etmek istiyor erkek? Çünkü Birkaç sebebi var Annesi hep rahat ettirmiş Evet Suçlu din anneler çıktı Annelerin hakikaten Başı biraz büyük <gülüyor> Bütün suç <olarak> bağlayabiliyoruz <gülüyor> zaman zaman Erkek çocukları evet Rahat ettirerek büyütüyorlar. Özellikle bizim gibi toplumlarda biraz daha fazla. Başka neden e, erkek rahat etmek istiyordur? Mesela abi diyor ki ben suslu biraz huzur bulayım diyor. Rahat edeyim. Ve bu istekli olan çok erkek tanıyorum. Efendim? Evet. Yani evlendiği için mecbur dinlemek zorunda diyorsunuz. Siz de ağırlısınız. Erkeğin rahat etmesindeki konu, evet. Bu iki meseleyi neden kadın, güç istiyor ve neden erkek rahat etmek istiyor? İyi dinle. Çünkü bu çok önemli. Ne yapmamız lazım? Psikologlar genelde insanların çocukluğuna indiriyorlar. Bu tür problemleri anlamak için Biz biraz farklı diyeceğiz Çocukluğuna emek yetmiyor bize Biz dünyanın çocukluğuna ineceğiz. Bunu anlamak için Dünyanın çocukluğuna ineceğiz. Şimdi ilk insanları gözünüzde bir canlandırın Nasıl bir ilk insanlar Yarı hayvan ve henüz tam olarak medeni hayatta medeniyete alışmamış ve tek derdi var ilk insanın karnını doyurmak aslında buna doyurmak da denmez tek derdi var tıkınmak hayatta kalabilmek için tıkınması gerekiyor Peki nasıl bir yol izlemiş canlılar, daha doğrusu insanlar erkek, yiyecek bulmak için vahşi hayvanlarla savaşmaya başlamış. Geçmişte dinozorların sonra daha küçük ama vahşi hayvanların peşinde koşarak avlanmaya başlamış tek derdi var, karnını doyurmak. Evet avlanmış çünkü yaradılışta ona verilen bir güç var, onu kullanmış. Yani bedenem güçlü bir canlı onu kullanmış. Sonra getir